السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تلقينا دعوة من مديرية الصحة في مدينة طرابزون بنحضر الاجتماع إن شاء الله ورح نتكلم فيها عن مواضيع كثيرة من أهمها جاهزية مدينة طرابزون بعد فيروس كورونا لاستقبال السياح والمستثمرين وعدد الحالات وأمور كثيرة إن شاء الله رح نتكلم فيها في هذا الاجتماع خلكم معنا وشوفوا الاجتماع Genel olarak toparladığımız sorularla ilgili ilk sorulan bu süreçteki Trabzon'daki vaka sayılarıydı. Bu sorular tabii yurt dışındaki tur operatörlerden geliyor <gülüyor> arkadaşlarımıza ve turistlerden geliyor. Ve güncel olarak vaka sayılarımız ne durumdadır? Şimdi vaka sayıları bir kere Türkiye'de iyi bir düzeyde. Evet. Türkiye'nin de en iyilerinden biri durumundayız en azından şimdilik. Bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca kendimizi koruyarak bu koruma tedbirleriyle birlikte Trabzon'da e, ciddi bir başarıya imza atmış durumdayız. Tabi bu başarı bizim halkımızın başarısı, halkımızın duyarlılığı, halkımızın işte maskeye, mesafeye, evden çıkmama olaylarına riayet etmesi neticesinde, e, yani bizim koyduğumuz kurallara onların uyması neticesinde ortaya çıkan güzel bir tablo bu bağlamda biz sağlık sistemimize güvendiğimiz kadar halkımıza da güvendiğimizi söylememiz gerekiyor. Onlar sayesinde bunu başardığımızı da özellikle belirtmek gerekiyor. Trabzon son dönemde özellikle hasta sayısı olarak sıfır gidilen günleri yaşıyorduk. Ama bir iki gündür bir iki şeklinde vakalarımız oluyor. Bunlarla alakalı da daha ziyade il dışından İstanbul'dan gelenlerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ama hızlı bir şekilde tedbirleri alarak onların daha başka kişilere yayılmamasını da sağlamış oluyoruz. Ah Evren dediğimiz göğüs kalp damar cerrahisi hastanemiz, turizm belgesi almış, sağlık turizmi belgesi almış, Kanu Eğitim Araştırma Hastanemiz Hakeza özellikle kadın doğum çocuk bölümünde olmak üzere, onun dışında özellerde dental, diş tedavileriyle alakalı, estetikle alakalı, yani Trabzon'da sağlıkla alakalı hizmet alınabilecek bir altyapı var. Onun dışında turistin sağlığı dediğimiz, yani gelen sizin dediğiniz gibi oteldeyken, ötedeyken, meredeyken rahatsızlandığında veya acil veya normal bir rahatsızlık başına geldiğinde de aynı şekilde bu hastanelerden istifade edebiliyor. Bizim en periferdeki ilçe hastanelerimiz bile turisti acil hizmetini verip ondan sonra gerekiyorsa yetkin hastanelere taşıyabilme kapasitesine sahip özellikle bunda 112 altyapımız yani acil ambulans altyapımız helikopter hizmetimiz şehrimizde direkt olarak acil helikopter hizmeti gerekirse arası ambulans uçak hizmeti havaalanımızda olduğu için birebir bu hizmetlerin hepsi en uç noktaya kadar verilebilen bir şehirdeyiz. Dolayısıyla altyapısı sağlam, hekim kadrosu sağlam ve kaliteli. Hastane altyapıları da olan, e, teknolojik donanımı olsun, konforu olsun olan hastanelerle e, nasıl kendi vatandaşımıza hizmet veriyorsak, turisti de aynı şekilde hizmeti verebilecek düzeydeyiz. Evet sayın müdürüm, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu süreçte biliyorsunuz Başta Sağlık Bakanlığımız, devamda Kültür Turizm Bakanlığımızın hazırladığı sertifikasyon diye bir e, güvenli e, turizmle alakalı e, detaylar belirlenmişti. Evet. Ve e, bununla ilgili başvuru süreci başlamıştı. Başvurularda bildiğiniz üzere uluslararası e, firmalar üzerinden kontrolleri yapılıyor. Ve sertifika süreci bakanlıklarımızda koordineli olarak otel, restoran ve turizm araçlarımıza e, veriliyor. E, en son rakamlara gelirken baktım Sayın Müdürüm. E, Antalya ve İstanbul'dan sonra e, en fazla e, sertifika almış ve almak üzere başvuru yapmış şehir Trabzon. Ve ondan, anlamda. Şey, otel, otel ve otel. E, restoran ha, anlamında. Evet, Yoğunluğa baktığımız zaman da e, Trabzon'daki otel sayısı ne kadar, e, sertifika alan ne kadar ve alacak olan ne kadar kısmında Türkiye'de o anlamda da en yüksek orana biz sahibiz. Yani sizlerin e, sağlıkla ilgili başarılarınız ve ciddi kontrollerinizin neticesinde sektörde. Buna bir nebze ayak uydurdu ve arkadan otellerimiz, restoranlarımız da sertifikasyonla alakalı şartları yerine getirip sayıların her geçen gün biraz daha arttırıyorlar. Evet, Trabzon gerçekten özel bir şehir. Yani baktığımız zaman buralı olan var mı bilmiyorum içimizde ama Trabzon gerçekten özel bir şehir. Hem doğasıyla, hem altyapısıyla, hem insan yapısıyla özel bir şehir. Hem de Trabzon sporuyla baktığınız zaman e, özel bir şehir. E, şimdi doğada baktığımızda Uzun Gölü'nden işte bölgesel bakarsanız Ayderin'den işte Hıdır Nebisi'nden diğer yaylalarına varıncaya kadar işte Meryem Anası'na varıncaya kadar tarihi yapısıyla diğer camiler türbelerle baktığımız zaman birçok kazanımı var. Birçok destinasyonu var. Turist için gelip ziyaret edebileceği evet. istifade edebileceği. Bir de Trabzon eskiden beri hizmet sektöründeki yatırım anlamında da hep ön planda olan bir şehirdir. Yani çevre iller veya başka illere de gittiğiniz zaman yemek yiyecek uygun nitelikte yer ararken Trabzon'da nere gitseniz orada yemek yiyebilir durumdasınız. Restoranlar anlamında. Trabzon'daki otel konforu Avrupa'da birçok ülkede olmayan düzeyde. Yani hepiniz gidiyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bir şekilde baktığınızda Konfor yapısı da çok iyi. Yani yatırım o anlamda hep üst düzeyde tutulmuş. Dolayısıyla buraya gelen turist de bunlardan istifade ediyor. Bence avantajlı olmuş oluyor. Ona böyle bakmak gerekiyor. Trabzon turist için avantajlı. Bizim için de yüz akı bir şehir. Evet kesinlikle. Teşekkür ederiz müdürüm. Rica ederim. Siz değerli turizmci arkadaşlarımızın farklı soruları varsa onları da hızlıca değerli müdürümüze iletelim. Müdürüm, Buyurun. Bizlere bu bilgilendirme konusundan teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medyada son günlerde, son yani bir hafta içerisinde bazı hesaplar şöyle bir açıklamalarda bulundu.lar Gelen turistlere 14 gün 14 gün karantinaya alınacağına dair bir bilgilendirme var. Onun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Öyle bir durum yok. Yani. Öyle bir durumda olacak, olunacak bir ülkeden gelinirse zaten gelinmemesi sağlanır. Yani o bizim dışımızda e, uluslararası bir konu ama bizde öyle bir bilgi yok, öyle bir uygulama da yok. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum. Turistlerimizin bir sorunu olduğunda 7/24 yanınızda olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz insan ayırmıyoruz. Bizim işimiz insanla. Dolayısıyla turist veya Türk veya bir başka e, durumda olan bizi çok ilgilendirmiyor. Biz herkese aynı seviyede, aynı kalitede hizmetimizi vermekle mükellef olan sağlık çalışanlarıyız. Bu anlamda hizmetle alakalı hiçbir şeyde gözünüz arkada kalmasın. Onu da merak etmeyin. Buraya gelinecek bir durum varsa, uluslararası bu kararlar alınır da, turistler de buraya geline, gelebilir, geliyor dendiği noktada biz azami gayretle, azami özenle sağlık hizmetini vermeye hazırız. Bundan e, müşteri olun. E, şeyi söylemiş olalım, tesislerle alakalı ülkemizde e, otel, restoran, e, sayfiye yerleri gibi, konaklama yerleri gibi tesislerle alakalı da Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun çok ciddi aldığı kararlar var, uygulamalar var. Bunları e, bizim valilikler üzerinden, kaymakamlıklar üzerinden e, ülkemiz ciddi takibi almış durumda. Ve oradaki bütün koşullara, kurallara uyulmasıyla ilgili bu ülke elinden geleni yapıyor ve gerekeni yapıyor. E, bu anlamda ilimizin e, valisi Sayın İsmail Ustoğlu bu konularda gerçekten çok iyi bir önderlik yapıyor ve bu ildeki bütün sorunlarla birebir e, anında ilgilenerek bu sorunları zaten çözmüş oluyoruz hep birlikte. O anlamda da müsterih olun ama sizden tek ricam gelen e, turistlere, e, misafirlere ve kendiniz de olmak üzere maske, mesafe ve temizlik kurallarını iyice öğretin, broşürler temin edin, e, elektronik ortamda verin mümkünse. Ve onların bu kuralları e, uygulaması durumunda bir sorun yaşamayacaklarını ve karşılarında olan kişilerin de bu kuralları uygulamasıyla hiçbir sıkıntımızın olmayacağını bilmelerini sağlayalım. Ben tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra süreçte sizlerle hastalıksız bir süreçte yine karşı زي ما شفتوا في الفيديو شكرا لمديرية وزارة الصحة في طرابزون عطونا معلومات مفيدة جدا وزي ما سمعتوا عدد الإصابات جدا قليلة في طرابزون تكاد لا تذكر طرابزون مستعدة لاستقبال ضيوفها من السياح والمستثمرين المستشفيات جاهزة الإصابات قليلة جدا تكاد لا تذكر بالتالي نقول أهلا بكم في مدينة طرابزون ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر اللايك ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته